Aa, yine ben ve İngilizce sırasında Doğru diyor Karşınızda niye bugün bu videoyu çekiyorum Hiçbir fikrim yok Aa, Doğru ya bir kaldık he İşte kanalımda destek olan olmayan herkese Şaka şaka kimseye teşekkür etmiyor Benim başarım benim başarım benim <gülüyor> Her neyse işte bir aboneye özel bir soru cevap videosu falan yapmayı düşünüyorum. Bilirsiniz işte YouTuberlar yapar ya ondan. Gerçek bir YouTube kanalı olmamızın şerefine bir soru cevap ve yorumlara sorumluluğu falan yazıyorsunuz ne bileyim. Abi sen önceden oyun videosu çekiyordun? Profil fotoğrafındaki bayrak nereye ait? Onun gibi yorumlar falan yazacaksınız. Ben onu bir falan cevaplayacağım. Soru cevap videosunu kanalımızın aşırı yıl dönemi olan 25 Nisan'da yüklemeyi düşünüyorum. 4. yıl dolduracağız inşallah. Ve i̇nşallah. Hadi ben. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz kurtuluncusu falan açacağız çok yakında. Çok yakında. Bekleyin tarifleri. Abone olun lan. Abone olun. Öldür. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Ay ben şok. Lütfen. <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Please. İstiklendi <gülüyor> derdim. Görüş kapanışta. Allah'a emanet olun. Bay bay. Abi de bot kasmıyorum ulan. Bir mesaj şakasıydı o. <gülüyor> Ya böyle bir şey olabilir mi ya?